Çoğumuz eşittir işaretine aşinayızdır. Yani eşittir işaretini görür görmez tanırız. Aritmetik öğrenmeye başladığımız ilk günlerde 1 artı 1 eşittir 2 gibi eşitlikler görmüşüzdür. Pek çok kişi eşittir işaretinin bana cevabı ver anlamına geldiğini düşünürler. 1 artı 1'in bana cevabını ver gibi. 1 artı 1, 2'dir. Ama aslında eşittir bu anlama gelmez. Eşittir işareti iki farklı miktarı karşılaştırmamızı sağlar. 1 artı 1 eşittir 2 yazdığımda bunun anlamı eşittir işaretinin sol tarafında yazdıklarımın miktarının eşittir işaretinin sağ tarafındaki miktarla birebir aynı olmasıdır. Mesela aynı şekilde 2 eşittir 1 artı 1 de yazabilirdim. Bunların ikisi birbirine eşittir. Ya da 2 eşittir 2 de yazabilirdim. Bu da doğru bir önerme. Bunların ikisi eşit. Başka mesela 1 artı 1 eşittir 1 artı 1 de yazabilirdim. 1 artı 1 eksi 1 eşittir 3 eksi 2 de yazabilirdim. Çünkü bunların ikisi yine eşit miktarlar. Sol taraftakilerin değeri 1. Çünkü 1 artı 1 eksi 1, 1 ediyor. Sağ tarafta 1 ediyor. Yani kısaca bunların ikisi yine eşit miktarlar. Şimdi size sayıları karşılaştırmanın başka yollarını göstereceğim. Eğer her iki taraftaki miktar birebir aynıysa eşitlik işaretini kullanıyoruz. Eşittir diyoruz. Ama eğer her iki tarafta farklı miktarlar olsaydı ne yapabilirdik? Şimdi onu düşünelim. Diyelim ki iki tane sayımız var. 3 ve 1. Ve bu iki sayıyı karşılaştırmak istiyorum. 3 ve 1 sayıları eşit değil, değil mi? Dolayısıyla bu iki sayının arasına eşit değildir işareti koyabilirim mesela. Ama diyelim ki bu sayılardan hangisinin daha büyük veya hangisinin daha küçük olduğunu bulmak istiyorum. Eğer bu iki sayının hangisinin daha büyük olduğunu göstermek istiyorsam bunun için büyüktür işaretini kullanacağız. Bunu 3 büyüktür 1 olarak okuyoruz. 3 büyüktür 1. 3 daha büyük bir miktar. Eğer büyüktür işaretini, daha doğrusu işaretin yönünü unutacak olursanız şöyle hatırlayın, büyük olan sayı bu kolların açık olduğu yerde duruyor. Yani işaret kollarını büyük olan sayıya açmış. Bunu bir ok ya da bir mızrak başı olarak da düşünebilirsiniz. Okun başının geniş olan yani büyük olan tarafında sayılardan büyük olanı var. Başka sayılar da yazabiliriz. Mesela 1 artı 1 artı 1 büyüktür, buraya ne yazalım? Büyüktür 1. Karşılaştırma yapıyoruz. Peki 5 ve 19, 5 ve 19'u karşılaştıracak olsaydım ne olurdu bir düşünelim. Bu durumda büyüktür işareti işimize yaramazdı, değil mi? 5 büyüktür 19 yazamazdım. 5, 19'la eşit de değil, 5 eşit değildir 19 mesela ama yazabilirdim değil mi? 5 eşit değildir 19 doğru olurdu. Eğer hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu belirten bir karşılaştırma yapmak istiyorsam, peki buraya ne yazacağız? Sözlü olarak ifade edeyim, 5 küçüktür 19 diyoruz. Bunu peki matematiksel bir sembolle nasıl yazabiliriz diye bir düşünelim sembolün büyük olan tarafında sayılardan büyük olan yer alacak, değil mi? 5 küçük olan sayı olduğu için 5'in olduğu tarafa ucunu, 19 büyük olan sayı olduğu için de 19'un olduğu tarafa da sembolün büyük olan tarafını koyacağız. Yani sembol böyle görünecek. Bunun anlamı 5'in 19'dan küçük olduğu. 1 artı 1 küçüktür. 1 artı 1 artı bir. Bunun anlamı buradaki ifadenin bu ifadeden küçük olduğu. 1 artı 1 ifadesi 1 artı 1 artı 1 ifadesinden küçüktür.